hoş geldiniz. Ben Merdiş. Ben Deniz. Sen de ne yaptın? Bu ne ya? <gülüyor> Masa, sen ne yiyeceksin kızım? Ben dondurma. Dondurma. Annesi ne yiyecek? Ben künefe. Künefe mi yiyecek? Evet. dondurma Evet. Künefe mi olacak? Künefe mi dondurma mı? Evet. Onu kim yiyecek kızım? Anne mi yiyecek? Sen şey yemeyecek. <gülüyor> Niye sevmiyorsun sen? Ben bundan yiyeceğim. Bakayım. Sen, sen Evet. Masal? masal. Abin duymadı dediğini ne dedin sen? Anne. <gülüyor> Anne neyle yiyecek? Çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha <Hop>. al <gülüyor> direkt alır hıhıhıh <Evet. gülüyor> <Direkt alır. gülüyor> yakala vizyon yakala. yakala kızım yakala aşkım hıhıhıhğhıhıhıhıhhıhah <gülüyor> yakaladı hıhıhıhk hıhıhah maçal nerede kızım ha? Hadi beraber de bırak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Lamazar. Evet. Sa? Abi nasıl bir şaka yaptı bizim? Abi sana dondurmayı nasıl verdi? Nasıl yaptı? Heyecanlandın mı? Komik miydi? <gülüyor> Şaka mı yaptı?